بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تآخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين اللهم bugün de ayak sürüşmelerinden dolayı Hata ve yanlışlarımı bağışla. Bugün de beni bela ve afetlerin hedefi haline getirme. İzzetinle ey Müslümanların izzeti. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü günün duasında biz Allah'tan güzel bir şey istiyoruz. O nedir? O da bilişli olmak. Şuurlu olmak, bilgili olmak ve gaflet uykusundan uyanmaktır. Nasıl bilişli olalım, nasıl bilgi sahibi olalım, nasıl gafletten kendimizi kurtaralım? Dikkat edin, bilinçsiz ve ilimsiz ve şuursuz insanların yaptığı ameller, Genelde herkes bunu diğer çocuk emelidir. Veya akılsız insanların emelidir. Niye bunu söylüyorlar? Çünkü ölçü burada akıldır. Ölçü burada akıllı olmaktır. Kur'an'ın ayetlerine de baktığımız zaman allah Muta'al insanlara hep bunu hitap eder. Niye düşünmüyorsunuz? Niye akıl etmiyorsunuz? Bugün Allah'tan istiyoruz ki bizi Gaflet uykusundan kurtarsın ve uyarsın bizi, bizi kurtuluşa erdirsin. Uyumayalım, gaflette olmayalım. Çünkü insan gaflette olduğu müddetçe ne şuuru var, ne aklı çalışıyor, ne de biliş sahibi ve ilim sahibi olabilir. Bunun tek yolu var. O da budur ki biz istesek ki, bilinçli olalım, şuurlu olalım ve ilim sahibi olalım. O gaflet uykusundan kurtulmamız şarttır. Çünkü insanlar şuurlarıyla değerleniyorlar. İnsanlar ilim ve bilgileriyle mertebeleri kazanıyorlar. Ve Allah katında da bilinçli olmak İlim sahibi olmak, şuur ve basiretin olması Allah'ın yanında Allah'ın verdiği bir mertebedir. Ve Allah onun için Kur'an'da aklı bir ölçü karar vermiş. Bir değer karar vermiş. Ki insanlardan istiyor ki siz bu mertebeyi ve bu rütbeyi kazanın. Gaflet etmeyin. Aklınızı kullanın ve akıl yani en büyük sermayedir insanlar için ki Allah'tan istiyoruz. Bizi bu verdiği nimetten mahrum etmesin inşallah. Assalamu alaikum warahmatullahi